Neymiş efendim? Bu arkadaş ressam ve resim dersleri vermek istiyormuş. Veriyormuş da. Vermiyorum ya. Bey biraz, biraz öğrenebilir miyiz? Ne veriyorsunuz? Ee, canım keşke bir kalın kağıt olsaydı. Sana şu anda gösterseydim. Ama yeterince şu anda zamanımız var istiyorsan. Sadece şunu öğrenelim. Kaç tane veriniz veya hayranınız var? Şu anda fazla yok. Yani şu anda çok güzel, gerçekten fazla yok. Ne kadar yani fazla yok. Var mı 10 bin bin? Hayır canım ne alakası var. Binlere varamadık daha. Yani daha ne istiyorsun sen? Mavi tık. Elini mi almak istiyor? Mavi tık istiyor arkadaş. Arkadaş isminin yanında mavi tık istiyor. Nasıl yapılıyor? Bize de öğretsene biz de yapalım. Parasıyla. Göster Tamam göster. yardımcı olun Göstermeni size. o. Getir bakayım. Arkadaşlar şu anda kendi hesabınızdan doğrulama talebine giriyorsunuz doğrulama talebinde görmüş olduğunuz işlem adınızı soyadınızı bir de bilinen adınızı yazıyorsunuz. Yazdıktan sonra buradan kategorinizi seçiyorsunuz. Ne işler yapmak istediğinizle alakalı. Dosya seçerek e, kimliğinizi gönderiyorsunuz. Daha sonra Instagram bunu araştırıyor. Araştırdıktan 15 gün sonra size cevap veriyor. Bakalım biz denedik. 15 gün sonrasına bakacağız. Teşekkür ediyorum. Bakalım ben hiç Umutlu değilim bu işte. Yoksa herkese verirlerdi. Ya neden vermesinler? Ya niye neden versinler? Ünle olmayan şey? birine neden versinler? Ya ne alakası var? <gülüyor> Abi sen de ayretsin? Neden vermesinler? Göreceğiz. Kaç gün oldu? İki gün. <gülüyor> İki gün oldu. İki gün oldu. E ne yapayım? Daha, Daha yeni gönderdim. Ya o diye. zaman bakacağız arkadaşlar. Eğer ki oluyorsa herkese tavsiye ediyorum. Herkes yapıştırsın maviyi. Abone olmayı unutmayın. Like basmayı unutmayın. Çünkü like'lar sizin için değersiz ama bizim için çok kıymetli. Abonelik size belki bir şey kaybettirmiyor ama bize çok kazandıracak. Lütfen abone olmayı unutmayın. Teşekkürler. Teşekkür ederiz.